Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoşgeldiniz. Şimdi sizinle yine bir kronik sorunlu cihaz inceleyeceğiz. Cihazımız Lenovo'nun yeni nesil bir cihazı. E, modeli Lenovo V330-15 KB diye bir modelimiz var elimizde. Arkadaşlar bu cihaz 8. nesil bir cihaz. Gayet yeni, güncel bir cihaz. E, cihazımızla alakalı sorunumuz şu şekilde arkadaşlar. Hemen göstereceğim sizi çalıştırıp. Evet. Şu an cihazımız açılıyor arkadaşlar. Şu anda mesela logo ekran dönüyor ve logoda kalıyor yani bu şekilde sistem açmadan cihazımız bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Şimdi e, bu sorun bu cihazlarda kronik bir sorun, ekran kartı sorunu arkadaşlar. E, yani bu sorun. Servisimize çözülebiliyor. Hatta şöyle bir cihazı inceleyelim kısaca. Şimdi cihazımız logoda dondu arkadaşlar. Hemen daha önce sökmüştük zaten vidalarını. Şöyle bakalım cihazımıza. Bataraımızı çekelim. Ekran kartını da göstereyim ben size. Cihaz hakkında bilgi vereyim. Cihazımız e, M.2 SATA harddisk kullanıyor. NVMe bir harddisk kullanıyor. En yüksek ağaç Bataryamızı çıkardık. Arkadaşlar bu cihazda yani cihazların genel olarak ekran kartı neden kaynaklanır diye bir e, soru yöneltecek olursanız bazı cihazlarda kronik bir sorumdur ekran kartı. Bazı cihazlarda e, gerekli bakımların yapılmadığı zaman e, cihazımız normalden daha fazla ısı e, ısınıyor. Isındığı e, zaman da bu sefer ekran kartı cihaz dizüstü bilgisayarlar devamlı böyle sabit kalmadığı zaman bir elimizi aldığımız zaman cihaz çok fazla çalışmış ve elimizi aldığımız zaman bu cihazların ekran kartında problem oluşabiliyor. Altında çatlaklar oluşabiliyor. Veya ekran kartı arızalanabiliyor. Bu cihazda muhtemelen benzer bir problemden kaynaklı. Yani daha önce hiç bakımı yapılmamış. Şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Fanın içerisindeki tozu. Şöyle göstereyim. Yani bu cihaz e, alındığından beri hiçbir şekilde bakım yapılmamış ve artık fanın e, dönme e, kapasitesi e, kalmamış gibi. Yani şu e, halde bu cihazı soğutmasına pek bir mümkünatı gözükmüyor. E, bu şekilde olduğu zaman da bunlarda ekran kartı e, hemen göstereyim size ekran kartı yerinde. Cihazımızın ekran kartı AMD ekran kartı kullanıyor. Ekran kartı burada, işlemcisi burada onboard işlemcili. Yeni nesil cihazların %99'unun artık onboard işlemcili cihazlar e, piyasaya sunuldu. Yani eskisi gibi işlemci değişimi yapayım, sökeyim, başka bir işlemci takayım diye bir e, olanak söz konusu değil. Yani işlemci arızalandığı zaman ne olacak derseniz de e, biz bunun işlemci değişimlerini de yapabiliyoruz. Yani onboard işlemcileri de söküp yerine e, tekrar farklı bir işlemci takıp e, o şekilde çalıştırabiliyoruz da. Yani onu da umarım olabiliyor. Onu da söyleyeyim. Cihazımızın ekran kartı bu. E, yani bu cihaz şu anda ekran kartı problemi oluşmuş durumda bu cihazın. Hiçbir şekilde Windows'a girmiyor. Direkt o Windows ekranında dönen logoda hemen kal kalıyor ve hiçbir şekilde ilerlemiyor. Şimdi müşterimize biz bunun hakkında bilgi verdik. Ekran kartı değişim masrafını söyledik. Yani bunu servise götürdüğünüz zaman servis size servise bir değişim e, kuralı olmadı. Şey yani ekran kartı değişimi yapamadıkları için size direkt anakart değişim masraflarını söylüyor ve şu dönemde biliyorsunuz ekran anakart değişimi cihazın nereden baksanız cihazın şu anki piyasa fiyatına yakın fiyatlara denk geliyor anakart değişimleri, servisin yaptığı anakart değişimleri. Ya yani bu cihazların garantisi de kalmadı. E, garantiye de sokamıyorsunuz. Ee, ama ekran kart değişimleri daha makul seviyelerde biz yapabiliyoruz. Ee, sizin de başınıza böyle bir e, sorun gelirse bize e, videonun sonunda biz Whatsapp numaramızı paylaşıyoruz. İletişim numaralarımızı paylaşıyoruz. Anlaşmalı kargo kodumuzu paylaşıyoruz. E, bize iletişime geçerseniz size yardımcı oluruz. Dediğim gibi fiyatta e, normalinden daha ekonomik fiyatlara cihazınız en azından kullanılabilir hale geliyor. Bu cihazın aynı zamanda tekrar ekran kartını değiştirip videosunu çekip videonun sonunda da göstereceğim size. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler biliyorsunuz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi müşterimize ekran kartı değişim masrafını söyledik. Müşterimiz onay verdi. Cihazımızın ekran kartı değişimi yapıldı. Hemen şöyle sizinle de beraber bir test görüntüsü alalım. Cihazımız bu logoda kalıyordu biliyorsunuz. ve şu an sorunsuz bir şekilde sistemimiz açtı. Gerekli olan testlerini tekrar bizi tamamlayacağız ve müşterimize bilgi vereceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. <gülüyor>